Bu videoda Winchilde Checkout Edit komutunu göreceğiz. Checkout işlemini ve Edit işlemini aynı anda yapmanızı sağlıyor aslında. Ee, tekrar bu klasöre geldiğimde e, Breaks altından ProSafe Make klasörüne. Ee, Sağ tıkladım. Normalde ben bir dokümanı Checkout ediyorum. Ve daha sonra Edit aktif oluyor. Edit deyip normal dokümanı yükleyebiliyorum. Checkout'tan sonra Checkin dersem zaten Gene normal döküman yükleyebileceğim bir ekran açılıyordu ama ben bunu sağ tıkladım check out editlersem hem üzerime check out edecek hem de edit ekranı açılacak yani burada atribütlerini değiştirip yeni dökümanı yükleyip direkt check-in yapabileceğim yani bu en çok kullandığımız yöntemlerden biri oluyor olarak dökümanı değiştireceğim de check out and edit diyorum dökümanı değiştirdiğim güncel halini dışarıdan yüklüyorum altına varsa parametrelerle ilgili değişikliği yapıyorum açıklama test 2 ve burada check-in var check-in'e basıyorum check-in yorumu üçüncü terasyon ee...